Her şeyimiz diyanın içinde, elimiz, kolumuz gibi diyebilirsin. Elimiz, ayağımız diye her şeyle kullanıyoruz. Bize çok büyük değer kattığını düşünüyorum. Hem çalışan arkadaşlarımızı, hem sahadaki müşterimizi, hem de vaktimizi daha doğru yönetmeyi öğretti bize. Toplantı gıda sektöründe faaliyette. Kendi içimizdeki branşlarımızla horeca kanalı, geleneksel kanal ve e-ticaret et kanalı olarak 3'e ayrılmış vaziyette devam ediyor. Değişiklik oldu. Her anlamda bu. Sağdaki sipariş hızı, faturalandırılması ve geriye dönük hareketlerin daha hızlı bir şekilde alındığından dolayı daha hızlı olmaya başladı. Hantallık değil, daha pratikliğe dönüş. Önce sağdaki arkadaşlarımızın elini kuvvetlendirmemiz gerekiyordu. Diye bize bu kolaylığı sağladığından dolayı arkadaşlarımızın sağda almış olduğu sipariş veya girmiş olduğu teklifler sisteme otomatikman düştüğü için sipariş veya teklif hızlı bir şekilde onaylanıyor. Onaylandıktan sonra faturalama ve sevkiyata geçiyor. Bunları kapılananında da diğer e, branştaki arkadaşlarımız da bu işin muhasebeleştirmesi ile ilgili önüne gelen evrakları işliyorlar ve süreç bu şekilde sonlanmış oluyor. Bütün e, ciğerlerimizi alacaklar. Borçlar, faturalar, genel muhasebe, personel, her şeyimiz diyanın içinde. Elimiz kolumuz gibi diyebiliriz. Ofiste de evde de 7-24 ulaşabiliyoruz. Gönderimler de çok kolay oluyor. Raporların, beyannamelerin hazırlanması da hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Toplamda aylık 4 bin faturayı rahatlıkla gönderebiliyoruz. 4 yıl boyunca, yani en ufak bir şey de olsa, geriye döndük de olsa hiçbir sıkıntı yaşatmadı bize. Hiç yorulmadan, bütün işimi çözebiliyorum. Verilerin e, bulut tarafından yedekleniyor olması hem de programın sürekli güncel olması bizim için çok çok önemli ve değerli. Sahada bizim elimiz ayağımız diye e, her şeyle kullanıyoruz. Her şeye çok çabuk erişebiliyoruz. Yani müşterinin carisinden daha önce aldığı ürünlere, daha önce aldığı iskonto yapısına... Kadar, e, her şeye çok çabuk alışabiliyoruz ve bu da e, bizim telefon trafiğimizi azaltıyor. Birçok kişiye de zaten önerdik, önermeye de devam ediyoruz açıkçası. İşlerini pratikleştirmesi, çalışan arkadaşlara katma değer katması, onları daha nitelikli hale getiriyor olması, zamanlarını daha iyi yönetebildikleri. İşine özgürlük kat, işine diya kat.